Şimdi o zaman sunumuza başlayabiliriz. Şöyle bir ufak bir ala yaptım. Öncelikle hoş geldiniz. Ismim Sercan Güzel. Mutlaka ki beni daha önce teknik destek kapsamında tanışmış olanlarınız vardır, yani webinarlar içerisinde tanışmış olanlarınız vardır. Ama ben kendimi tanışmış olayım. Kira bugün informatik firmasında yaklaşık 4 senedir yer almaktayım ve sizlere de Kriyolde altında alakalı bir sunum gerçekleştireceğim kreol layout ee, öncesinde hani biz iki boyutlu tasarım ile üç boyutlu tasarım arasında karşılaştığımız zorluklar nelerdir Şu kısaca bir dile getirelim 2 ee, boyutlu CAD ön plandaki kavramsal tasarım için tercih edilen bir araçken, üç 3 boyutlu CAD ortamı da ayrıntılı tasarım için tercih edilen bir araç Bizlerde ağırlıklı olarak zaten e, üç portlu tasarımı kullanıyoruz ama mutlaka belki 2 portlu tasarım ağırlıkta çalışan bir varlık mevcut olabilir ve kararsan tasarımları bu şekilde gerçekleştiriliyor olabilirler. bu nedenle bu aradaki geçiş, buradaki yaklaşımlar eee bir zorluk e, içerisinde taşıyabiliyor. Peki Creole layout nedir? Birazcık bundan bahsedeyim. Aslında Creole layout e, kendi içerisinde bir uygulama diyebiliriz. Hani kendi bir ayrı bir arayüzü mevcut. Ama biz bunu tabii ki 3 boyutlu ortam içerisinde rahatla adapt edebiliyoruz. Yani esnek 2 boyutlu oluşturma ve düzenleme 3 boyutlu ortamı tasarım süreçleri içerisinde birleştirip bunu kavramsal bir çözüm olarak sunuyoruz. Böylece tabii 2 boyutlu ortam içerisinde yaptığımız bir değişiklik olursa da mutlaka ki 3 boyutlu canlı bir şekilde görebiliyor olacağız. Bu şekilde modelimizi yönetebiliyor olacağız. Peki neden kullanıcılar Creo 6 ihtiyaç duyabilir? Bu noktada iki boyutlu tasarım kavramsal yani bu kavramsal tasarımı oluşturmak ve kullanıcının temel ihtiyaçları için uygun bir çözüm. Öğrenmesi ve kullanılması da gayet kolay çünkü aslında Creo tarafındaki arayüze alışkınsa. Mutlaka ki ve altta da çok farklı bir anayüz karşımıza gelmeyecek. Yine aynı ribbon menüleri ve e, ikonlar karşımıza geliyor olacak. Tabi asimetrik de olsa kolay bir şekilde konsept tasarım haline de mümkün ve Bu noktada 2D tecrübeyi 3 boyuta nazar, yani daha kolay kullanabilen kullanacağı için de hani biz onu, e, orada da hani 2 boyutta e, daha ağırlıklı olan bir çözüm şeklinde sunabiliriz. Şimdi uygulama kısmına da birazcık değinelim. Bu noktada. Hemen Cryo açalım. Evet Cryo karşımıza geldi. En günceli şu an Cryo 8 mevcut. Cryo 8.03.0 mevcut. Buradan seri gerçekleştireceğim. Şimdi öncelikle örnek datamızı bir açalım. montajımız bir. Montaj dosyamız var. Şimdi montaj dosyamız var. Ama biz bunun harcını Conceptual Engineering Models uzantılı Layout adımızı arka planda açacağız. Bakın, burada Layout adı altında yer alıyor. Peki, Layout nasıl oluşturulur? Yani krevi içerisinde, direkt menümüzün içerisinde yer alan, yani yeni bir dosya oluşturduğunuzda, burada Layout ad altında bir sekme karşınıza gelir. Siz burada kendiniz bir isim verebilirsiniz. Yani mesela bugünün tarihinde bir tarih atabiliriz. 27 şeklinde, 22.01, 27 şeklinde bir tarih atadım. Burada e, normal teknik resimdeki mantık, e, mantık gibi, yani use template, e, embeded format veya normal embed şeklinde açabilirsiniz. E, tabi burada embeded format açmaz şöyle güzel bir tarafa olur. Hani kendi standartınıza bağlı olarak bir sayfa yapısıyla karşınıza getirirsiniz. Bu da sizin için daha azdan kolay bir şekilde karşınıza gelir. O ki okay dediğim anla intişen. Şöyle hatta parametrelerimi de şöyle hızlıca geçeyim. Aslında bu teknolojisini gördüm. Alt-head yapısını buraya doğrudan getirmiş olmalı. Eğer tabii kendi düzeninizde çalışmak isterseniz bu şekilde çalışabilmeniz mümkün olur. Biz tabii e, örneğimizde yine bu örnek üzerinden gerçekleştireceğiz. Sadece buraya ekleme bir e, yine benzer bir modeli yerleştireceğiz ve e, nasıl bir e, alt-head yapısı içerisinde model ekleyebiliyoruz bunu da burada göreceğiz. Şimdi bunu arka plana alalım. Arka plana alıktan sonra aslında bir... Kısaca size layoutun arayüzünden şöylece bir bahsedeyim, şöyle ekranda büyüteyim. Ee, aslında normal sketch arayüzünden farklı olarak bazı tabi içerisinde araçları da barındırıyor. Bakın organizasyon kısmında da model ağacı yapısı birazcık burada değişiyor. Burada tekler yapısı, tek yapıtlar mevcut. Birazdan da göreceğimiz node yapıları da devreye girecek. Ama e, genel olarak anayüzümüz bakın diz arkasında skeç araçlarımız burada yer alıyor. Ama burada ekoraktörü mesela paten aracı gibi araçlar yer alıyor. Veya e, flip mirror gibi seçenekler yer alıyor. Bunlara da kısaca bir değinmiş oluyoruz. En ötelik içerisinde daha çok burada ölçülendirme. E, burada tablolar var ama tabloları çok fazla değişimiz olmadığı. Yani en ötelik de ölçülendirme tabanı da çok daha fazla kullanıyoruz. Ve organize içerisinde eğer kendi oluşturduğunuz conceptual engineering modeli, yani conceptual engineering modelleriniz varsa, onları içerisinde insert layout alabilirsiniz. Eğer yani farklı layout'larınız varsa bunlara da adetmeniz mümkün. Veya burada da eee alt montaj modunda sat layout'larda oluşturabilirsiniz. Hani burada düzen yapınız, nasıl çalışmak isterseniz burada ayarlayabiliyorsunuz. Tools içerisinde burada ölçü e, measure araçları var. E, hesaplama araçlarını bizim karşımıza getirir. E, view içerisinde kullanabileceğiniz tabii ki burada bazı zoom araçları, özellikle set origin gibi araçlar burada yer almaktadır. Ve tabii ek olarak da burada e, grafik var diye bahsettiğimiz aslında kriyodan da bildiğimiz arayüz, e, arayüzde olan bazı komutlar da mevcut. Mesela işte burada pan işlemi tabii ki biz orta klik vasıtasıyla pan edebiliyoruz. E, ama burada ek olarak pan seçeneği burada karşımıza geliyor. Veya yani burada bakın e, Zoom port adı altında bir seçenemiz mevcut. Burada ayrı bir pencere açılıyor ve bakın isterseniz Nereye yakınlaşmak istiyorsanız doğrudan buraya erilebiliyorsunuz. Hatta burada Favorite View ad altında bir güzel bir alan var. Buraya ekler. Eğer bir ekleme yaparsanız, bakın bu alanı buraya ekler. Eğer tekrar tekrar kullanmanız gereken bir durum varsa, bunu doğrudan ekleyebilirsiniz. Mesela şey, şöyle de aynı şöyle bir da aynı şekilde favori olarak ekleyelim. Bakın, View bir birde az önce seçtiğim alanı gördüm. İkinci View'da şimdi ki oluşturduğum alanı vasası hem yakınlaşmayı sağlıyoruz hem de e, burada bir favorite view aracıyla bir pencere vasası bunu çıkartıyoruz. Şura arka plan aldım. Hatta burada refit yaptım. Yine standart moda geçmiş olacak. Şimdi burada set origin kısmını önem arz ediyor tabii ki. Şimdi siz, set origin neresini belirlersiniz? Mutlaka ki oradan bir referans alarak sınıf modelinizi oluşturmaya başlayacak. Yani bir örnek olarak hatta şöyle gösterebiliriz burada bakın orijin açıksa mutlaka ki orijinin açık olması kaydı var set orijin dediğiniz anda ihtimen bakın burada direkt breksi ölçüleri karşınıza getirir. kendisi referans almanız adına da bir orijin noktası belirleyebilirsiniz yani ben burada geriye bir tane işte bir dörtgen belirtti bakın burada referanslandırma bu orijine göre belirleyebiliyor yani ben mesela işte 30'a 30'luk bir dış alana gidiyorum sol kayıp bakın burada kendim ölçülerimi verebiliyorum aslında buradaki sketch alt biraz da daha farklı diyebilirim ve yalcanın normal skeç altyapısına nazar. Veya e, no, alt da biraz da ölçüler bazında siz buna hemen giriyorsunuz. Sizin karşınıza getirebilirsiniz. Şimdi biz tabi bu noktada set orijinin tabii ki yine koronasyonu bulunduğu yere yerleştireceğiz. Burada tabii kullanabileceğimiz ek araçlar var. Show central points, işte e, açık noktaları burada karşıma getirme vesaire. E, Sec, untact. Şuradaki untact yapısını bahsedeceğim zaten. E ek olarak da burada köşe vertices noktaları burada genel birim olacağız. Ee, model açında objelerin bütün tekler ve e, node yapıları vardır. Şimdi node yapılarından şöyle birazcık bahsleyeyim. Bakın buraya new node ekleyebiliyoruz. Buraya mesela new node burada aslında e, kendiniz bir layer katma yapısı gibi çalışıyorsunuz. Yani burada hangi unsurları bir grubun içerisine almak istiyorsanız burada grupları kullanabilirsiniz. Mesela bir örnek olarak circle diyeceğim. Nimo. Bu içerisine almayım da şöyle Nimo diyeyim. Evet burada center buraya alacağım. Şöyle bir tane daha şey yapacağım burada. Şöyle Nimo diyeyim. İnir geometri yazacağım buna. Aynı şekilde diye buraya bir tane tut diye bir geometri ekleyeceğim. En sonunda tabii bir tane hexagon kendim oluşturacağım. Onu buraya yerleştirmiş olacağım. Şimdi bakın buraya notlar ekledim. Notların içerisinde bir takım geometrisleri ekleyeceğiz. Ne gibi? Mesela işte burada bazı seçim araştırımız var. Mesela burada box normal biliriz. Dikdörtgen içerisine aldığımız yapı. Şimdi bunun normal sağ kırık vasıtası doğrudan ekleyeceğiz modül dişesini bu şekilde ekleyebiliyoruz. Burada circle dediğim andan itibaren bakın burada circle aç kapa yaptı ve burada gizli gölçemeyi sağlıyor. Şimdi her yapı için bunu aynı şekilde ekleyeceğim. Center aynı şekilde modelin içerisine ekleyeceğim. Şöyle hızlıca eklemeleri yapıyorum. Mesela yine so e, geometri için şöyle bir şey yapacağım. Mesela circle'ı kaldırdım. Center kaldırdım. Bakın burada seçim yapıları içerisinde lasso ve fence seçenekleri var. E, fence dokundu her yere yakalayacaktır. lasso bir kutucuk içerisine aldığınız anla yani bir yuvarlan içerisine şöyle aldığınızda sizin karşınıza getirecektir olabilir mantıklı bir şekilde şunu çizdim bakın bu şekilde çektim birim varsa şimdi aldım bir şey yapalım böyle kalıyor Aynen. Yakalım. Bir de şuradan box seçip şöyle kutucuğunu seçtim. Şimdi sağ kırık vasıtası. Bunu aynı şekilde bakın. Ee, add to node diyorum. Burada da inner geometrinin içerisine gidiyorum bunu. En son invert dediğim anda iletişteki alanını seçer bakın. Seçemediğim varsa tabii bunları yakalayabilirim. Bunu da aynı şekilde doğrulan bir node içerisine ekliyorum. Tut içerisinde gidiyorum. Bakın, şimdi bunları aç kapı yapacağım. Bunları istediğim şekilde kullanabilirim. Şimdi burada şöyle bir durum var. not malında, siz gelip de eğer mesela circle'ı başka bir nodun içerisinde giderseniz, ee, burası boş kalır. O ilgili olan nodun içerisine yerleşir. Yani burada mutlaka ki nodlar kendi içerisinde bir. Ee, Ayrı bir yapı olarak değerlendirilebiliyor. Tabii bunların haricinde tek yapıları var. Tek yapıları ne? Mesela tek yapıları daha çok şurada faizansarlar. Şurada gördüğünüz public seçeneği. E, biz bu modele eğer yani buradaki geometrileri boyutlu ortaya entegre edeceksek mutlaka public içerisine almamız gerekiyor. Şimdi ben böyle mesela kendimle bir şey çizeceğim. Hatta şöyle kısa bir e, çizim de yapmış olalım. Ama bakın bu noktada central alın kapayacağım ve hatta kendim de burada bir Lineyi uzduramış. Center linei uzdurabilir noktara? Şöyle, bakın ölçü direk kendini aralıyor. Sıfırının enter basdım, 150 dedim. Şöyle aşağı doğru kaydırıyorum. Enter basara, bir sonraki 10 sıra geçebiliyorum bu şekilde. Hatta gidelim bir tane daha center linei uzduramak ki bu bize fayda sağlasın. Bakın aynı şekilde 150 yapıyorum. Yerleştirdikten sonrasında hızlı bir şekilde centerline'ı oluşturuyorum. Tabii burada güzel olacak bir nokta bunların formatına müdahale edebilirim. Şöyle rengimizi bir değiştirelim. Hatta tablar bir centerline olacak şekilde. Evet. Close şeklinde yerleştirdim. Bakın bunu bu şekilde yerleştirmiş oldum. Şimdi... Ee, buradan şunu yapacağım, kendim bir tane girmet işleyeceğim bakalım. Ben yani arc, circle vasıtasıyla, arc chain vasıtasıyla şurada hemen kendimi öl ölçümü oluşturuyorum. Şöyle kendim ölçümü burada hızlıca giriyorum. Şuradan da bakın beş şeklinde geldi. Şimdi bu geometri olduğu gibi mirror yapacağım gelceğim buraya mirror'layacağım. Geldim aynı şekilde bakın mirror'ı kullandım. Alt tarafa yerleştim. Buraya aslında heyzogonal yapısı oluşturmuş olduk. Şimdi i̇şte bunu tabi oluşturabileceğiniz yapılar shelves'in içerisinde. Shelves aslında bizim normal kroç içerisinde gördüğünüz palet yapısı vardır. Palet yapısından da oradan burada karşınıza gelir. Yani buradan profil'ler içerisinden de dilediğiniz gibi getirebilirsiniz. Bu konuda Hiçbir sıkıntı olmadı. Direkt içeri import edebilirsiniz. Şimdi birazdan da göstereceğim import aracı var. Import aracını da birazdan değineceğim. Bunu hemen bir şey içerisine yerleştirelim. Şöyle. Olştuğumuz geometri. Ha. Bunlar da dahil edelim de. Bunlarla beraber bunları add to node deyip hexagonun içerisine dahil edelim. Bakalım hexagonun kapatalım. Evet hexagonun kapanmış oldu. Şimdi bakın sentilden tekrar açayım. Şimdi importtan da biraz bahsedelim. Bakın az önce açmış olduğum bir e, template vardı. Bakın beraber sizler isterseniz DVG'den gelen benzeri bir datayı da buraya alabilirsiniz. Burada farklı formattan böyle mümkün. Yani burada e, burada SML veya part seçerseniz mesela SML seçtiniz. Eğer o SML'le ilgili kesiti varsa mesela abc kesiti varsa buraya da olan getirirsiniz. Blobları alabilirsiniz, renkleri alabilirsiniz ve üzerinde hatslar varsa bunları da alabilirsiniz. Şu an bunu almayacağız, ama parça ve montajlarda kesikleri varsa modelin doğrudan buraya import etme şansımızı olabiliyor. Ee, şöyle hatta e, şey yapalım, DWG datası, datası var bakın. Aslında DWG datası bloklara çok daha uygun olacak. Burada farklı formatlarda getiriyoruz ama DWG değilse orada aynı sağlayacaktır bizlere. DRG datası. Bakın az önceki oluşturmuş yani gördüğünüz datanın bir benzeri burada karşımıza geliyor. Kodacık içerisine alıyoruz. Sonrasında OK dediğim ondan itibaren direkt buraya import ediyor. Yani taşımak isterseniz Rotative Size burada karşınıza girer. Rotative Size ile beraber taşıyabiliriz. Yani bu modelde buraya bu şekilde entegre edebiliyoruz. Dışarıdan gelen datalarınızı e, birebir alıyoruz. Zaten ölçüler birebir aynı olduğu için bile aslında şöyle bir ufak bir kontrol yapalım. Bakın burada açı 30 derece. İşte şudaki dairenin Çapı 181 olarak gözüküyor gidelim ve ölçü verelim hatta bu noktada şunu da yapalım ha, şöyle altı çekme diye bakalım ya burada gerçi mutluluk şeyleri sarfı aldı tam sıkıntı renklerimiz şimdi böyle kalsın renklerle uğraşmayalım da şimdi bakın burada iki tane normal kırdaki ölçüleri mantığıyla ölçü Şurada da baktığımızı bakın, şu referansları seçiyorum, hemen buraya karşımıza geliyor. Büyük ihtimalle içeride tarafta bir ölçüyü getirdim, o yüzden biraz daha küçük gelmiş olabilir, sıkıntı değil. mesela buradaki daire için bakın buradaki çap ölçüsünü getirmek kaptımdı. Bakın 181.9 gördüm, demek ki ben buradaki aslında benzer yapı olduğu için ölçümleri birebir geldiğini görebiliyorum. Yani DevG'den bir data gelse, siz birebir ölçümlerde içeri getirebiliyorsunuz. Şimdi bu sayfayı kapatalım. Burayla çok bir işimiz yok. Bizim işimiz biraz daha öbür tarafta. Burası kalsın. Şimdi biz bu oluşturduğumuz bütün not yapılarını istersek e, gelip ekranda sağ kırıklı menü Text içerisinde public içerisinde atabiliriz. Ha şunu da yapabilirsiniz. Bu arada mesela Hexagon'u seçtim. Geldi bunu buradan çıkart, yani bu çıkarmam gerekiyor. Sağ kayıt varsa size bakalım. Remove from node seçeneği de vardır. Ee, noktadan da bu şekilde çıkartabiliyoruz. Ama şu şunu yapacağım. Bunların hepsini seçeceğim. Bunları grup içerisinde, şey, text içerisinde public içerisinde alacağım. Şimdi Almanya ile alma tabii bir fark göreceksiniz. Hatta onu da göstereyim hazır buradayken. Modele gidelim mesela. Şimdi aslında bir nevi biz layoutla beraber bir montajın içerisinde bir skeleton yapısını oluşturuyoruz ve yani bu skeleton modullerinden referans olarak da modelimizi oluşturuyor olacağız. Daha çok kopya geometrisiyle ilgilendiren bir yapı. Bu. Yani mesela esambol diyelim, seçtiğimki şu CM yani şeyini getirin. Bakın ben bunu en tepiye taşıyın. Geometri burada görünmüyor. Demek ki burada şunu yapmamız gerekiyor. Ben bu seçtim bütün nodları mutlaka bir merge text içerisinden publish'in içerisine almam gerekiyor. Bakın bu şekilde geldi. Mesela hexagon'u almak isterseniz, hexagon'u almak istemezseniz, o merge text içerisinden o kutucuğun taht olmanız bekleniyor. Buradaki olay ne? Tabii, şurada şöyle kısa bir Mesela işte burada bir tane örnek bir parça olacak. Mantı da görmüş olursunuz bu şekilde. Şimdi. Parçayı oluşturdum, parça aktif ettim, sonrasında kopya e, geometri hatta. Şimdi publish Burada işte çeyni seçtim. Çeyni seçtikten sonra bu geometriyi, bu olduğu gibi rule bezleyesinin bütün ha, pardon, bütün körleri almasın burada. Sadece şöyle, şöyle DTS'im, rule-based'de partial loop deyip burada hatta complete loop diyelim. Evet. Bakın direkt buraya seçti. Buraya seçtikten sonra artık bunu direkt geometrinin içerisine almış oldum. Buradan direkt doğrudan geometriyle çalışmaya devam edebilirim. Yani copy geometriyle vasıtasıyla ve geometriyle referans alarak çalışmalarınıza devam edebilirsiniz. Tabii biz montajımıza bir geri dönelim. Ayrıca bu örnekler çok bir işimiz şu an yok. Şimdi burada geri, montajımıza geri dönmüş olan. Bakın gövremizin buradan sonrasında artık aldık içeri. Biz buraya kendimiz yeni bir parça oluşturacağız. Bu parçamızın ismi de ne olsun? Böyle uzun daran not almıştım. 50 bir 40 şeklinde burada parçamı buraya yerleştireceğim. Normalde kırıldığın içerisinde yeni parçaları yerleştirmek istiyorsanız böyle bir yol izleyebilirsiniz. Böyle köklerimizi ve sen referans bir şeyimiz var, tablétiniz var, burada buraya yerleştirdik. Bu parça yerleştikten sonrasında bakın, artık bu parça buraya getiriyor. Şimdi burada şunu yapacağım, kopya gövdesiyle az önceki yaptığımız işlemi tekrar yapacağız. Mesela çeyini seçtim, çeyini seçtikten sonrasında bakın çizgiyi seçtim, BTS içerisindeki bunlar, Rollbaste. Bu kör feature'ların hepsini alması gerektiğini söylüyor. Zaten bunlar direkt layout'tan gelen referanslar. Şimdi bu noktada ben istesem şu layout'ı gizleyebilirim. Çünkü bunu artık istediğim şekilde hareket ettirebilirim. Şimdi copy e, geometry içerisinde bir extrude yapacağız. Şöyle font'a extrude yapalım. Extrude yaptıktan sonrasında Projede bu da bir alalım hızlı bir şekilde. Ya tabii şu içeriki geometriyi direkt alalım. Bakın buraya bu şekilde yerleştirelim. Ölçümüzü beş olarak buraya yerleştirmiş olduk. Asal binanın tavanını yapıyoruz normal? Yani tepeden aslında aşağıya 21 parça oluşturuyoruz bu şekilde tasarımızı yönetmiş oluruz Hatta aynı şekilde şöyle farklı bir görünüşe geçelim. Yine bir extru oluşturacağız. Tabi ben öyle hızlı daralım. Extrudu yaptıktan sonrasında eklem gerekiyordu. Proje tekrardan burada look diyeceğim. Şöyle bakalım. Komut yönetimi. Bakın referansını aldım. Gayet güzel. OK dediğim limanlar itibaren. Buradan da ölçümüz kaç olacak? Bakalım şöyle bakalım. 2 minyon var. Burada yerleştireceğiz. Sonrasında tabii bunu bir boşaltma yapacağız. Hemen şöyle bir boşaltma yaptık. Bakın okey demiş oldu. Şimdi burada şunu göstereceğim size. Hatta eee taptaze düzen gereği hani tepede bir değişiklik yaptığınızda alttaki unsur nasıl yansır Bunu görmekte fayda var. Copy commands de şu seçenekler de yer alıyor bakın. Update kontrol seçenekleri yer alıyor, yer alıyor. Mesela menu update ee, with notification dediğim andan itibara ben gel mesela buradaki ölçü değiştirdim de. şu ölçüyü bakalım, elde diyelim 180 diyelim bakalım. Gidelim odaya Bakın bana hemen bir uyarı verdi. Demek ki burada bir güncelleme var dedi. Copy gidiyorum. Eğer güncellemeyi zaten kendim yaptığım için update dediğim andan itibaren hemen burada güncelleme kendi devreye alıyor. Ya aynı şekilde geometrimizi tekrardan. ...181.09 değerini alacağım. Modera gidiyorum. Bakın tekrar bir güncelleme geldi. Ben... ...Kobi Geometri'nin sonunda bu şekilde güncellememi yapabiliyorum. Yani manuel olarak yöneteceğim ama bana da... ...her yapılan değişiklikte bir haber ver diyorum. Aslında bu noktada V6'un hani bir nevi model alt altyapısı gibi bir sorusunda... ...yani burada Taptan Dizayna e yönelik bir çalışma altyapısı olduğunu... ...ne bir şekilde görebiliyorum yani layout içerisinde iki boyutlu konsept kavramsal tasarımlarınızı gerçekleştirebiliyorsunuz ve bunu ek olarak da montaj altyapısına yerleştirip copy geometriye burada tabii adlasem lisansıyla beraber geliyor. E, referanslarınızı kopyalayarak ve bunları yönetebilerek e, montaj ortamında tasarım gerçekleştirebiliyorsunuz. Şuradan tasarısında tabii layout'tan biraz daha dışarı çıkartıp IFS yani e, akıllı civata kütüphanesinden biraz modeller ekleyip bugün sunumuzu sonlandıracağız. Eee sonrasında ben tabii sorularınızı alacağım. Şimdi bunun için tabii öncelikle ilgili görüşme geliyorum. Bakın burada bir tane noktamız var. Noktamıza geliyorum. Burada bir tane bir vida ekleyeceğim. Şimdi noktayı seçiyorum buna referans olarak. Yüzeyi seçiyorum. Sonrasında arka tarafta sonu yerleştireceğim. Veya pul yerleştireceğim alanı burada belirtiyorum. O kez dediğim alana itibar. Bakın burada kırk olacak seçsem neyi seçmem gerekiyorsa burada belirtiyorum. Yani hazır kütüphane varlıklar bu kadar hazır kütüphanelerden istediğim vida veya cıvata başına uygun yapıları seçebiliyorum. Mesela ben burada bir tane vida seçeceğim. Bu daha güzel olur. Ya da ikincisi olsun aynı. İkincisini belirleden de sonrasında şöyle bir bakın. Metik 4 olacak. Bu da 8 olacak. Bu şekilde OK diyorum. Pattern varsa, eğer yapısada pattern varsa, patternları burada ekleyebileceğimi söylüyor, kırıyor bana. Bakın, doğrudan pattern yapısına yerleştirmiş oldum. Şimdi aynı şekilde aklı noktada civata eklemesi yapacağım. Şöyle ikinci görüşme gelelim. Hatta burada özellikle geometry selection filtrlerden de birazcık yararlanabiliriz. Burada datonları seçebiliriz. Bakın burada şöyle A111 datonunu seçiyorum. Bakın burada sıklıkta tıklıyorum. Hemen yüzeylerim burada karşıma getiriyorum. Referans olarak bir yüzey belirteceğim. Belirtim anlatmasına oturup OK tıklıyorum. Şimdi burada tabii burada seçeceğim cıvata tipi farklı olacak. soket kafası olanlarla bir temas Burada da ilk cevabı seçiyorum. Metrik altı olacak. Burada da oturdum bir uzunluğu olacak. Ve tabii buradaki e, imbus başında burada kaldırıyorum. Burada aslında kreviç içerisinde akıllı cevap geç arası içerisinde delik oluşturabiliyorsunuz. Eğer delik yok ise buradaki yapıları da yönetebiliyorsunuz. Ben burada e, bir imbus başı yapısı oluşturmak istemiyorum. Bu şekilde delik oluşturmayacağım. Ama sonrasında ekleme yapacağız tabii ki bu arada. Yine aynı şey ekleyeceğiz. OK diyelim. Bakın burada cıvatımı eklemiş oldum. Şöyle hızlı bir şekilde cıvatımı buraya yerleştirdim. Hatta bakın burada şunu da yapabiliyoruz. Reassemble değil. Bakın, bu da, bakın reassemble'im referansını seçtik. Ha, bu da eksenizi seçtim. Sonrasında yüzeyimi seçiyorum. Sonrasında arkadaki yüzeyi seçiyorum. Apply diyorum. Bakın burada Akıllı cıvatanı çıkarmamızdan da kolay bir şekilde başka bir yerlerde kullanacaksak ekseni seçin bakın şöyle a 110 arka seçim seçeyim yüzeyimi seçeyim, şöyle arkadaki yüzeyi seçeyim apply şöyle yapın da hatta daha kolay olsun için şimdi yine seçtim yüzeyimi seçtim arkada yüzeyimi seçtim apply gelin buradan açıklıkla var yüzeyimiz var sonrasında Arka iki yüzeyi seçiyorum. Ampli ediyorum. Artık buradan sonrasında hızlı bir şekilde tam adımı görebiliyorum. Bakın tam var mı bu esnada? Asniye? Bir tane tam varmış bu arada. Pardon. Şöyle bakalım. Yok aslında bakayım. Hemen şöyle bir kontrol edelim. Ha, tamam bu şekilde uygun. Fakat yok. Tamam. Şimdi buradan sonrasında bir ufak bir değişiklik yapacağım bu arada. Mesanı gibi değişik. O az önce gördüğümüz extrud bir vardı atırsınız. Burada, burada extrudun miktarını 5 mm olarak tanımlamıştık. Hatta bakın burada ölçü olarak görebiliyor muyuz? Göremiyorsak hiç sıkıntı değil. Şuradaki ölçü şeyinden değiştirebiliriz. Burada 8 mm yaptık. Okey dediğim andan itibaren burada bir değişiklik yapıyorum. Hatta geliyorum burada tozun içerisinde. Check, script faster diyorum. Bakın burada bana bir uyarı veriyor. Demek ki burada bir değişiklik yapmamı istiyor. Üzerine iki kez soğukluk yaptığım andan itibaren. Şuradaki ölçü gelip. Bakalım burada bir ufak bir değişiklik yapmamı gerektirme yok var mı? Hı. Şöyle bakayım bunu. Hı, yükseklik evet. yüksekliği verdiğim andan itibaren okey diyorum bakın. Bütün testler başarılı diyorum. Bütün sorun ortadan kaldı Artık okey diyor. Okey dediğimiz andan itibaren bu işin bu şekilde tamamlamış olur. Ya bu e, uygulaması içerisinde IFX'le birazcık e, katmış olduk. hani Ön planımızda tabii ki kreol layout vardı ama tabii montaj tasar, montajda bir tasarım yaparken bu tip e, iş kolaylaştırıcı yöntemler de bize fayda sağlıyor. O yüzden IFX'le bu sunumun içerisine dahil etmiş olduk. Şimdi e, o zaman sunumumuzun uygulama kısmını bu şekilde son, e, sonlandırmış olduk. Şimdi informatik innovation YouTube kanalınıza e, mutlaka ki yani, takip etmenizi tavsiye ederim. E, Informatik innovation diye arattığınızda direkt karşınıza gelecek. Burada bu webinar'ı da yayınlayacağız. Önceki webinarlarımız da burada yayınlanmış olarak karşınıza gelir. Size bilgi alımları bayağı bir fayda sağlayacaktır. E, aynı zamanda bu tip duyuruların e, takip edildiği bir LinkedIn sayfamız mevcut. Hemen sağ üst köşede Informatik innovation değişimi aşiğini takip edebilirsiniz. E, Durmanız buradan da yayınlanıyor olacak. Ben bu noktada sizlere soru sorulma kısmında soru, e, sizlere e, zaman ayırıyorum. Hani sizlerin bir sorusu var mıdır? Sorusu olan soru kısmına yazabilir bu arada. O zaman sonumuzu burada sonlandıralım. Yine sorularınız varsa ee, bizlere Informatik Innovation sayfamızın içerisinde bulunan iletişim bilgileri aracılığıyla ulaşabilirsiniz. Teknik destek kapsamında ben, e, bizler sizlere yardımcı oluruz bu noktada. E, sorularınız varsa mutlaka ki bunu iletin. Hani Sizlerle de iletişim kurmuş oluruz. varsa mutlaka ki tanışırız. E, ben sunumu bu şekilde sonlandırıyorum. O zaman... Bir sonraki sunumlarda görüşmek üzere hoşça kalın.